Bu videoda içinde kesir olan bir cebirsel ifadeyle karşılaştığımızda ne yapıyoruz ona bakalım. Bakalım artık bu ifadelerle kolayca başa çıkabiliyor muyuz? Önce basit bir örnek. A bölü B artı C bölü D. Evet bu iki kesri toplayıp tek bir kesir elde etmek istiyorsak, tek bir kesir elde edeceksek ne yapmalıyız? Kesirleri toplarken yapmamız gereken ilk şeyi yapmalıyız. Yani ortak paydayı bulmalıyız. Burada B, burada da D var. B'nin de D'nin de ne olduklarını bilmiyoruz, değerlerini bilmiyoruz ama bu iki ifadenin ortak paydasının B çarpı D olacağını düşünebiliriz, değil mi? O halde şimdi bu iki kesri ortak paydaları olan BD ile yazalım. Evet, buraya paydası BD olan bir kesir daha gelecek. Renkleri de düzgün kullanalım. A bölü B, bir şey bölü BD'ye eşit. Peki, A bölü B kesrinin payı, paydayı BD'ye eşitledikten sonra ne olacak? Payda da BD elde etmek için B'yi D ile çarptık, öyle değil mi? O halde payı da D ile çarpmamız gerekiyor. Payı ve paydayı aynı ile çarparsak, kesrin değeri değişmemiş olur. Ve bunu yaptığımızda, payı A çarpı D, yani AD olur bakın payı ve paydayı d'ye bölersem, sonuç yine a bölü b olur, öyle değil mi? Güzel, o zaman doğru yoldayız. İkinci kesir. c bölü d. Evet d'yi bD yapmak için b ile çarpmam gerekiyor. Kesrin değerinin değişmemesi için de payı da paydayı çarptığımız değerle çarpacağız. c'yi b ile çarparsak, BC elde ederiz. O zaman burası BC bölü B, d oldu. Bu da c bölü d. Pembeyle gösterdiğim iki kesir aslında birbirine eş değer. d'nin 0 olmadığını varsayarsak, d'nin 0' olmadığını varsayarsak, bu kesri d bölü d ile çarpmak demek, kesri 1' ile çarpmak demek. a d bölü b'de elde ettik, daha sonra c bölü d'yi de b bölü b. Yani yine 1' ile çarptık. Bunu söylerken, tabi b'nin 0'a eşit olmaması gerektiğini tekrar hatırlatalım. Evet, c bölü d'yi b bölü b ya da 1 ile çarptık ve bc bölü b'de elde ettik. Peki, sizce bu çileyi neden çektik? Bu kadar işlemi ortak paydayı bulup bu iki kesri toplayabilmek için yaptık. Ve bu toplam, ortak paydamız bd. buraya yazalım, payda ise bu iki ifadenin toplamı olacak. Evet, bu iki ifadeyi toplamamız gerekiyor. Aynı sayıları topladığımız gibi. AD artı BC. O zaman sonuç AD artı BC bölü BD. Hepsi bu.